Kule ne oldu? Sana ne oldu? Ya, yastıkların altına mı kaldın? <gülüyor> Eyvah. Ne yapacağız? Çıkartamıyor musun? <gülüyor> süt. Süt bir çeksin. Çekli süt içersen hemen kaldırabilir misin? <gülüyor> Allah Allah ya. Şuna bak Kule nasıl kaldın bunun altında. Olmuyor mu? İktir bakayım bir daha. Aa. Evet, eve çıkamıyor Kuzey ya. Ne yapacağız Kuzey? Kuzey ne yapacağız? Hemen sana süt alıp geliyorum, tamam mı? Kuzey süt almamız lazım. Kuzey süt almamız lazım. Hemen bir yerden koşayım hemen süt olup geliyorum Kuzey. Süt, süt, süt, süt. Burada süt var. Hemen Kuzey'e sütünü götürüyorum. Kuzey sütün geliyor. Kuzey sütün geliyor bak. Sana süt aldım, geldim. <gülüyor> A oh, kuzey hemen aşıyorum sana. bekle bekle bekle bekle <gülüyor> Güçlendin mi kuzey? Oo! Oh! Oh! Kuzey güçlendi. Güçler güçlendi. <gülüyor> evet, çok güçlendin. Onu mı içeceksin? Onu bile kalmıyorsun artık. Çok güçlendi bu kuzey ya. Hadi arkadaşlarına bye bye yap şimdi. Baba.